Selamünaleyküm herkese. Bir yeni videoyla yine sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bu videoda karbüratör temizliğini yapacağız. Üst kısmının temizliğini yapacağız. Otomatik şıkların nasıl nereden ayarlandığını sizlere göstermeye çalışacağım. LPG beyninin yani LPG diyaframının iç kısmının temizlik işlemleri nereden nasıl yapılıyor onları size göstermeye çalışacağım. Şu an videoda gördüğünüz kısım arkadaşlar karbüratörün üst kısmının temizlenmiş kısmı. Ben bunu açtığımda arkadaşlar oldukça kirli, tortulu bir yüzeye sahipti. Simsiyah gözüküyordu. Hem mikseri hem de kelebek. Kelebek dönmeyecek şekle ulaşmıştı. Onun temizlik işlemlerini hemen yapmaya çalıştım. Bu esnada da sizlere video çekmeye çalıştım. Şu an temizlik işlemlerine halen devam ediyorum. Nasıl yapıldığını da sizlere anlatacağım. Arkadaşlar bu videonun sonlarına doğru size performans hava filtresinin Montajını karbüratörlü araçlarda nasıl yapıldığını göstermek isterim. Ama sadece test amaçlı sizlere kısa bir gösterme yapacağım. Eğer bu videoya 1000 like ulaşırsa ileriki videolarımızda karbüratörlü araçlarda performans hava filtresi 4-4'lük şekilde montaj işlemleri nasıl yapılır sizlere göstermeye çalışacağım. Şimdilik beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuyla da ilgili yorumlarınız varsa yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Elin geldiğince de yardımcı olmaya çalışacağım. Şu an karbüratörün üst kısmının temizlik işlemlerini yapıyoruz. Burada arkadaşlar karbüratörü söküp parçalara ayırmadık. Sadece üst kısmın temizlik işlemlerini yapıyoruz. Burada en fazla kirlenen kısım üst kısım olacaktır. Hava fitresinden sonra alt kısım bu gaz kelebeği üst kısımdaki kelebek oluyor. İlk açtığımda sim hiç hareket etmiyordu. Şu an ise bezle temizlik işlemlerine geçtik. İlk başta ben bunu neyle temizledim onu da sizlere anlatacağım. Arkadaşlar ilk olarak bir fırça, diş fırçası olabilir, boya fırçası olabilir ve benzin yardımıyla bu kısımların temizliğini yaptım. Şu anda o yüzden bu şekilde tertemiz görüyorsunuz. Ve sonra da bezle kalan kir yağları temizlemeye çalışıyorum. Bezle yapıştırarak çıkarmaya çalışıyorum. İlk olarak fırçayla iç kısmını benzinle güzelce fırçalayarak temizlemeye çalıştım. Mikser de olabildiğince bir de bunun üstünde LPG mikseri var. Şu an videonun ilerleyen zamanlarında göreceksiniz mikseri de. Mikserinde temizlik işlemlerini yaptık. Mikserde ne işe yarar o da sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi geldi otomatik ciklenin ayar kısmına. Gaz telini yukarıya doğru kaldırdığımızda arka kısımda yıldız vida var. Şu an kamera biraz daha net olarak sizlere gösterecek. Ok işaretiyle de sizlere o yıldız vidanın nerede olduğunu göstereceğim. O yıldız vida otomatik ciklenin hangi devirlerde çalışacağını ayarlayabileceğiniz, açıp kapatabileceğiniz bir ayar vidasıdır. Şimdi ise üst kelebeğin temizlik işlemlerini aşağı yukarı tamamladık. Onun testini yapıyoruz ve de sizlere iş kısmı şöyle temizlik işlemlerini göstermek istiyorum. Elimden geldiğince iş kısmında detaylı bir şekilde temizlemeye çalıştım. Üst kelebeğin de çalışmasının nasıl olduğunu sizlere gösteriyorum bu videoda. Evet çalışma prensibi gaz tam dipteyken kelebek açılıyor arkadaşlar. Şu an arabamız çalışmadığı için araba henüz vakum yapmıyor. Araba çalışınca ki çalışacağı sistem çalışacağı şekil bu şekilde. Üst taraftaki kelebek tamamıyla açılarak tam bir hava yakıt karışımını sağlamasıdır. Şimdi ise arkadaşlar borunun temizliğini yapacağız. Bu boru LPG beyninden gelen LPG ile gelen boru mikser'e giriyor arkadaşlar. Karburatördeki mikser'e giriyor. Onun ağız kısmında temizlik işlemlerini yapıyoruz şu anda. Evet otomatik şişliklerin tam olarak Vidası hangisi olduğunu tekrardan sizlere göstermeye çalışıyorum. Tek elimle video çektiğim için göstermek zor oluyor arkadaşlar ama sizlere yine de bu vidanın tam olarak nerede olduğunu göstermeye çalışıyorum. Parmağımla gösterdiğim bölgede vida var. telini yukarı doğru çektiğimizde o vidayı görüyorsunuz. Normalde şekli olmadığında görmeniz çok zor. Karpüratörün son temizlik işlemlerini aşağı yukarı tamamladık. Şimdi ise LPG beyninin taliyesi var burada. Kirli, pisli LPG'yi içerisinde bulunan pis yağı atan bir vana var arkadaşlar. O vanayı açtığınızda aşağıya doğru yağın aktığını göreceksiniz. Daha önce ben bunun temizliğini yaptım. Yaklaşık bir saat öncesinden temizlik işlemlerini yapmıştım. Yine de sizlere çekip göstermek istedim. Çoğu arkadaşımız belki bu bilgiyi bilmiyordur ama sizlere bu konuyu da aydınlatmak istedim. İç kısmının daha detaylı temizlik yapmak için vanayı söktüğünüz bölümden balatı spreyi sıkarak temizlik işlemlerini yapabilirsiniz. Sonradan vidanın takılmış işleminde gördünüz. Elinize sıkmanız yeterlidir. Elimde gördüğünüz metal parçası, döküm parça, LPG mikseri, orta kısımdaki çizik çizik olan yerlerden püskürtme işlemi yaparak karbüratörün içerisine LPG salıyor. LPG'nin bir de hortumunun şöyle bir bağlantı bölümü var. İç kısmının temizliğini size göstermeye çalışıyorum. Yine bunu da aynı şekilde benzinle temizledim. Benzine yatırdım. Bir yarım saat bir bekledim. Ondan sonra fırçayla temizlemeye çalıştım. Bu da oldukça kurum bağlamıştı arkadaşlar. Simsiyahtı. Gazın salım yaptığı yerleri oldukça az bir şey kalmıştı. Çok azıcık hava veriyordu arkadaşlar LPG. Bu da aracınızın düzensiz çalışmasını etkileyecek sebeplerden bir tanesi. Bu tarz malzemelerin düzenli bir şekilde temizlik işlemlerinin yapılmasını sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi bunun da montaj işlemini tekrardan yerine takma işlemlerini göstereceğiz. Şöyle yakın çekimden sizlere mikseri gösteriyorum. Bu tarz arabalarda bu mikser standart diye düşünüyorum. Yuvarlak daire şeklinde bir mikser. Arkadaşlar işimiz garanti olsun diye LPG kısmındaki bütün bölümlere temas edecek yerlere sıvı contayla birleşme işlemlerini sağlıyorum. Tekrardan açıp tekrardan bunlara bakmak istemem arkadaşlar. Yaptığımız iş temiz olsun bir kez olsun. O yüzden sıvı contay işlemlerini bağlantı yerlerini sürerek göstereceğim sizlere. LPG mikserinin oturacağı bölümü de sıvı conta sürüyorum buradan hava akışı sağlamasın herhangi bir hava kaçağımız olmasın düzensiz dengesiz çalışmalara sebep olabilir alt kısımdan aldığı hava o yüzden buranın da tam sıkı sıkıya oturması için sıvı conta sürerek LPG mikserimizi üst kısmına oturtacağız arkadaşlar sökerken biraz zorlanabilirsiniz tornavida ile yavaş yavaş sağlı sollu söküm işlemini yapınız Takma işlemini ise takma da yine aynı şekilde sıkı bir oturma işlemini yapıyor. Plastik takozya da tahta parçasıyla vurarak üstten yavaş yavaş sağlı sollu dairesel şekilde yerine tekrardan takma işlemini yapabilirsiniz. Evet, mikseri şöyle yerini ayarlıyorum. Zaten tırnakların, diş, geçeği yerler var. Ve şimdi mikseri tam olarak oturtturdum. Simetri bir şekilde alt hizayı görebiliyorsunuz. Ve mikseri gelen, LPG beyninden gelen hortumu miksel olan kısmının bağlantısını yapıyorum. LPG beyninden gelen Boruyla LPG mikserine giren kısmı da arkadaşlar sıvı conta sürdüm ve kelepçesini sıkıyorum. Şimdi artık testimiz hazır. Arabaya bir testini çalıştırıp sizlere göstereceğim. Umarım video sizler için faydalı olmuştur. Bu tarz videoların daha fazla gelmesi için beni desteklemek için videoyu beğenmeyi unutmayınız. Evet şöyle bir videoyu kısaca bir toplayalım arkadaşlar gördüğünüz gibi araç çalışırken üst gaz kelebeği nasıl kendini açıp kapadı bunları da videoda gördünüz. şu anda videodan da gördüğünüz gibi araca performans hava fitesinin testini kısa bir testini yaptık. Eğer bu performans hava fitesi karbüratörlü araçlarda dört dörtlük nasıl montaj yapılır İsterseniz eğer bu tarz bir video şu anki videomuz eğer 1000 beğeni alırsa ileriki videomuzda mutlaka bunun çekimini yapacağız. Bunu da size buradan söz veriyorum. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşça kalın.